Eğer iki boyutta bir eğrinin altındaki alanı bulmak istiyorsak, bunun için birçok yöntemimiz var. Şurası x ekseni, burası da y ekseni. Şuraya bir fonksiyon çizeyim. X eşittir a ile x eşittir b arasındaki alanı bulmak istiyoruz. Bunu daha önceki videolarda yapmıştık. Çok küçük x farkları alabiliriz ve buna delta x veya dx diyebiliriz. Sonsuz küçüklükteki x farkları. Sonra bu değerleri x'in o noktalardaki fonksiyon değerleriyle çarpıyoruz. dx'i o noktadaki yükseklikle yani x'in fonksiyon değeriyle çarpıyoruz. Fonksiyon değeriyle bu sonsuz küçüklükteki eni çarparsak şu sonsuz incelikteki dikdörtgenin alanını bulmuş oluruz. İnceliği sebebiyle dikdörtgenlerin ancak sonsuz adedi ancak sonsuz adedi bu alanı doldurabilir. Yani bunlardan sonsuz tane alacağız öyle değil mi? Dolayısıyla burada belirli integrali kullanıyoruz. Belirli integral bu sonsuz incelikteki sonsuz adet dikdörtgenin alanının toplamı anlamına geliyor. Ve notasyona göre integral a'dan b'ye gidiyor. Belirli integralin değerinin nasıl bulunduğu hakkında çok video yaptık. Size burada yalnızca kavramı hatırlatmak istedim. Kavramsal olarak şunu diyoruz x'te küçük bir fark alalım. Bunu o noktadaki yükseklikle çarpalım. Bunlardan sonsuz adette olacak çünkü bu farklar sonsuz derecede küçük. O zaman x eşittir a'dan x eşittir b'ye sonsuz adetteki dikdörtgenin alanlarını toplayalım. Bu bizim standart belirli integralimiz. Şimdi bu videoda bunu biraz genişletmek, biraz daha farklı ve zor sorular çözmek istiyorum. Şimdi 3 boyuta geçelim. Öncelikle x, y düzlemini çiziyorum. Benzerliği göstermek için şurayı aynı tutayım. Perspektif oluşturmak için şurayı biraz düzleştireyim. Şurası y ekseni diyelim, ekranın arkasına kadar uzanıyor. Şurayı itip düşürdüğümü farz edin. Burası y ekseni, burası da x ekseni. x, y düzleminde bir iz tanımlayalım. Bu izi tanımlamak için x ve y değişkenleri de parametrik olarak belirtmem gerekir. Diyelim ki, x ve y bir t parametresinin fonksiyonları olarak yazılmış. T parametresi de a'dan b'ye gidiyor. Bu bize x y düzlemindeki izin tanımını verir. Eğer kafanız karıştıysa, şimdi parametrik denklemlerle ilgili videoları bir tekrar seyretmek isteyebilirsiniz. Temel olarak t a'ya eşit olduğunda, x de a'nın g fonksiyon değerine eşit olur. Ve y de a'nın h fonksiyon değerine eşit olur. Buna göre bu noktayı elde edeceğiz. t, a'ya eşit olduğunda, a'nın g fonksiyon değerini noktanın x değeri olarak alacağız. a'nın g fonksiyon değeri burada. y koordinatı da a'nın h fonksiyon değeri olacak, öyle değil mi? Bu denklemlere t eşittir a'yı verdiğimizde, x ve y için birer değer elde ederiz. Bu koordinat, a'nın h fonksiyon değeri olur. Sonra t'yi, b'yi ulaşana kadar azar azar arttırırız. Bu şekilde şuna benzeyen bir noktalar kümesi elde ederiz. Bu, x, y düzleminde bir iz. Şimdi sorabilirsiniz, bunun şununla ne ilgisi var? Burada ne yapıyoruz? Şuraya izimizi belirtmek için bir c yazayım. Şimdi de diyelim ki, X-Y düzleminde her noktaya bir değer veren bir fonksiyon var. X ve Y cinsinden bir f fonksiyonu. F fonksiyonu. X-Y düzlemindeki her noktaya bir değer veren bir fonksiyon. Bu fonksiyonun grafiğini çizelim. Şuraya bir düşey eksen çizeyim. Buna f ekseni veya z ekseni diyebiliriz. Bana bir noktanın x ve y'si verildiğinde ve bu koordinatları fonksiyonuma girdiğimde bana bir koordinat daha verecek. Dolayısıyla fonksiyonumun temsil ettiği bir yüzeyi çizebilirim. Örnek yaptığımda şimdi çok daha somut olarak anlayacağız. Diyelim ki f fonksiyonu şöyle bir şey. Elimden geldiğince yine i'yi çizeceğim, f fonksiyonu, f fonksiyonu. Şöyle bir yüzey, bir kısmını çizelim. Şuna benzeyen bir yüzey. Unutmayın, x ve y koordinatlarını fonksiyona koyduğumda, elde ettiğim değeri üçüncü bir koordinat olarak şu düşey yönde kullanıyorum. f fonksiyonuna bir örnek vermek istersek x artı y diyebiliriz. Örnek olarak x çarpı y olabilir. x eşittir 1, y eşittir 2 ise f 1 çarpı 2 olur. f fonksiyonunun grafiğini çizdiğimizde şu yüzeyi, şuradaki yüzeyi elde ettiğimizi düşünelim. Şimdi ilginç bir şey yapalım. Eğrinin altındaki alanı bulmak istemiyoruz. İlk yaptığımızda çok kolay gelmişti. Bu iz üzerinde bir perde veya çit varmış gibi düşünelim ve o alanı bulmak istiyoruz. x ekseninde a'dan b'ye giden çok düz bir iz olarak düşünebiliriz veya y düzleminde eğriler çizen bir iz de olabilir. Şimdi buradan f değerine doğru bir duvar, perde veya çit çizdiğimizi hayal edersek bunu çizmeye çalışalım. Yani bu nokta buraya çıkacak. Belki de bu noktanın değeri şurada olacak ve perdeyi çektiğimizde kesişecek. Şuna benziyor diyelim. Yani buradaki nokta, şu noktanın karşılığı. Perde benzetmesinde f'yi tavan, şuradaki eğriyi de duvarın alt kısmı olarak düşünelim. Çok çılgın bir duvar oldu. Bu nokta, şu noktaya karşılık geliyor. Kesiştiği noktayı izlediğimizde şöyle bir şey çıkabilir, şuna benzer bir şey. Elimden geldiği kadar e, bu görsellemeyi sağlamaya çalışacağım. Şuraya gölgeyi de yapayım, daha bir katı görülsün. Evet, f fonksiyonunun grafiğinin biraz şeffaf olduğunu düşünelim. Ama şurada şu eğri duvar var. Bu videoda öğrenmeye çalıştığımız bu eğri duvarın alanını bulmak. Şimdi bu alanı nasıl bulacağımızı düşünelim. Eğrimizin uzunluğunda küçük bir fark alalım ve buna ds diyelim. Eğrimizin uzunluğunda az bir fark bu. Bu farkı, f değeriyle çarparsam, şu küçük dikdörtgenin alanını bulmuş olacağım değil mi? Bu ds'ye bakarsak, buradaki yay uzunluğunun çok küçük bir farkı olarak düşünebiliriz. ds izin, o noktadaki yay uzunluğunun farkıdır. ds budur işte. Buna göre tahmin edersiniz ki, şu küçük dikdörtgenin alanı ds, s'yi büyük harfle yazayım, çarpı o noktadaki yükseklik olacak. Yükseklik f değerine eşit, f değerine eşit. Bu ds'lerin eni sonsuz küçüklükte olduğu için, a'dan b'ye t değerleriyle oluşan sonsuz sayıda dikdörtgenin alanını toplarsam istediğim alanı bulurum. Yukarıda kullandığım mantığın aynısını uyguluyorum. Bunun tabanını kıvırarak düz bir duvar yerine eğri bir duvar elde ettik. Şimdi şöyle diyebilirsiniz, bu çok soyut, bana hiç anlamlı gelmiyor. Burada s var, x var, y var, t var, bunu nasıl hesaplayacağım? Bu videonun geri kalanında biraz karmaşık işlemler göreceksiniz. Ama bir soruya uyguladığımızda çok da zor olmayacağını anlayacaksınız. Şimdi bunların hepsini t cinsinden ifade edelim. Ben önce ds'ye bakalım. y eksenini tekrar ele alayım. y'yi çevirdiğimizi düşünelim. Evet, yeşili kullanayım. Aynı eksenler olduğuna dikkat edin. Yani bu y ekseni, bu da x ekseni. Buradaki iz ise şöyle bir şeye benziyor. Şöyle bir şeye benziyor. Öyle değil mi? Bu benim izim, yayım. Burada t eşittir a. Bu da t eşittir b. İkisi aynı şey. Bunu görsellemeniz için tekrar göstermek istedim. Şimdi yay uzunluğunda bir değişim olduğunu varsayıyoruz. Şurada diyelim. Bu yay uzunluğundaki değişime de ds diyelim. Bu ds ile x ve y yönündeki sonsuz küçüklükteki farklar arasında bir bağlantı kurabilir miyiz? Size ispatı yapmadığımı hatırlatmakla beraber şunu söylemek istiyorum. Eğer y ve x yönlerindeki farkları biliyorsak DC'yi de buluruz. Yani şuradaki uzunluk dx ise bu uzunluk da dy. Öyle değil mi? O zaman ds'yi çok basit bir şekilde Pisagor teoreminden bulabiliriz. ds, şu üçgenin hipotenüsü olur. ds o zaman eşittir karekök dx kare artı dy kare. ds'den kurtulduğumuz için işimizin şimdi kolaylaşması lazım. Şimdi ds'nin dx kare artı dy karenin karekökü olduğunu düşünerek bu ifadeyi baştan yazalım. İspata pek girmiyorum ama umarım şu ana kadar size mantıklı gelmiştir. Şöyle diyebiliriz. Bu perdenin alanı, t eşittir a'dan t eşittir b'ye. f çarpı karekök dx kare artı d'ye karenin integrali. Şimdi s'den kurtulduk. ama böyle bir integrali nasıl böyle bir belirli integrali nasıl çözeceğiz? Burada integral t cinsinden burada ise, x ve y cinsinden. Buna göre her şeyi t cinsinden yapmamız gerekiyor. x ve y'nin t cinsinden fonksiyonları olduğunu bildiğimize göre şöyle yazabiliriz. İntegrali t eşittir a'dan t eşittir b'ye yazarız. f x y'yi de şöyle yazalım. f, x cinsinden bir fonksiyon. x de t cinsinden bir fonksiyon. Aynı zamanda f, y cinsinden bir fonksiyon. y de t cinsinden bir fonksiyon. Yani bana bir t değeri verirseniz, size x veya y değerini bulabilirim. x ve y değerlerinden de f değerini bulurum. Evet, bunu yazdık. Bir de şu kısım var. Turuncu ile yazayım burayı da. dx kare artı dy karenin kare kökü. Hala elimizdekileri t'ye çevirmedik. Bu integralin değerini alabilmek için bir yerlere dt koymamız lazım. Somut bir problem çözdüğüm zaman, yani bir sonraki videoda bunu göreceğiz. Ama şimdi size bu sürecin sonunda elde ettiğimiz sonucu anlatmak istiyorum. Diferansiyellerle çalışırken ifadeyi dt ile çarpıp dt'ye bölebiliriz. Şimdi bu turuncu kısmı alalım ve pembeyle yazalım. dx kare artı dy kareyi dt bölü dt ile çarpalım t'deki küçük bir fark, bölü t'deki küçük fark. Bu 1 olduğu için bununla çarpabiliriz. Şimdi şu kısmı karekökün içine alıyorum. Bu eşittir 1 bölü dt çarpı karekök dx kare artı dy kare çarpı şuradaki dt. Öyle değil mi? Size 1 ile çarptığımı göstermek için bu şekilde yazdım. Yani dt'yi alıyorum, şuraya yazıyorum ve bunu burada bırakıyorum. Şimdi bunun kare kökünün içine almak istersem, yavaş yapayım ki cebirsel işlemleri daha iyi kavrayın. Bu, 1 bölü dt kare çarpı dx kare artı dy kare ve bunun tamamı çarpı dt. Hiçbir şey değiştirmedim. Bunun kare kökünü alırsanız yine 1 bölü dt elde edersiniz. Şunu dağıtırsam, kare kök dx bölü dt kare artı dy bölü dt kare. Sonda da dt var dx kare bölü dt kare eşittir dx bölü dt kare. y'ler için de aynı şeyi uygulayalım. Ve bir anda şimdi bu çok ilginç bir hale almaya başladı değil mi bu ifadeyi bunun yerine koyuyorum. Bu ikisinin birbirine denk olduğunu söylemiştik. Buna göre t eşittir a'dan t eşittir b'ye f t ve y t çarpı karekök dx dt integrali dx dt neydi? dx dt g üssü t'ye eşit, öyle değil mi? x, t cinsinden bir fonksiyon. g üssü t. dy ve dt de h üssü h üssü t. Bunu şimdi açıklığa kavuşturmak istedim. Bu iki fonksiyonun t'ye göre türevlerini alabiliriz. Bunu bu şekilde bırakıyorum. Yani karekök, x'in t'ye göre türevinin karesi artı y'nin t'ye göre türevinin karesi ve bunun tamamı çarpı dt. Bu garip y uzunluğu problemini, çizgisel integrali sadeleştirdik, öyle değil mi? Yaptığımız işte bu. İntegrali bir aralık yerine, bir eğri veya doğru üzerinde alıyoruz. Bu çizgisel integrali aldık ve her şeyi t'ye çevirdik. Bir sonraki videoda her şey t'ye çevrildiğinde, bu integralin nasıl basit bir belirli integrale dönüştüğünü size göstereceğim. Umarım iyice karışmamışsınızdır. Bir sonraki videoda bu metodun çok kolay uygulandığını göreceksiniz. Bir hatırlatma yaparsak, şurası yay uzunluğu farkıydı. Bu da fonksiyonumuzun o noktadaki yüksekliğiydi. Ve sonsuz küçüklükteki uzunlukların sonsuz toplamını alıyoruz. Burada yay uzunluğu farkının yükseklikle çarpımı vardı. Bu dikdörtgenlerden sonsuz sayıda toplayarak şu çitin veya perdenin alanını buluyoruz. Bu belirli integral bize bu alanı veriyor. Bir sonraki videoda da bunu uygulayacağız.